Afat, arama, kurtarma. Gerçekten o deprem 17 Ağustos Marmara depremini bölgede yaşadığımızda devletin şefkat, güç değerini o kadar çok aramıştık ki ve Gebze'den bile TRT'nin en az iki gün sonra haber verebilmişti. Depremle ilgili belgesel çekmek üzere devam ediyoruz araştırmalarımıza. Afat Kocaeli il binasındayız. Afat, e, tabii Kocaeli Afat olarak e, bizler de daha 9 ay olarak buraya geldik. E, tabii çok yoğun bir temponun içerisindeyiz şu anda. Kocaeli Afat'ımız ilin tamamına hizmet etmeye gayret gösteren bir kamu kurumu. Diğer taraftan da... E, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın uygulayıcısı konumunda. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı var. 26 hizmet grubumuzun tüm çalışma gruplarımızla beraber hayata geçirilmesi noktasında yapmış olduğu faaliyetler var. Bu sene 2021 eğitim faaliyet yılı olması hasebiyle kocaelimizin tamamında büyük bir seferberlik yapıldı. Bu seferberlik neticesinde şu ana kadar 714 bin kişinin üzerinde vatandaşımıza, çocuklarımıza, ailelerimize ulaşmış vaziyetteyiz. Bir taraftan eğitim faaliyetlerinin yanında Kocaeli'deki afet risklerinin ne olduğu noktasında yapmış olduğumuz bir çalışma var. Kocaeli Üniversitemiz, Gebze Teknik Üniversitemiz, kamu kurumu kuruluşlarımızdaki uzmanlar bunlarla beraber bir araya geldik. Kocaelimizin afet risklerinin ne olduğu noktasında, tehlikelerinin ne olduğu noktasında bir çalışma yaptık. Bunu iki tane çalıştayla beraber bezendirdik. Onlardan çıkmış olan neticesinde Kocaeli'mizde 4 tane afet çıktı. Bunlar işte deprem, sel, e, tehlikeli kimyasal maddeler olarak endüstriyel kazalar ve heyelanlar olarak karşımıza çıktı. Bunun yanında e, bölgesel ve ilimizin yapmış oldukları tatbikatlar var. 24 Haziran'da büyük bir tatbikat yaptık. 220 kişinin fiili olarak katılımıyla e, yapmış olduğu tatbikatta 400 kişinin de saha tatbikatının dışındaki kişilerin katılımıyla icra ettik. Bunu bir prov olarak yaptık. E, afet olmasın, afet olduğunda da hazır olabilmek için de, afet öncesinde yapılması gerekenleri bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha e, tatbikatlarla e, yapılacak iyileştirme çalışmalarıyla beraber e, afete hazırlanma noktasında kocaelimize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz.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 ben de e, avcılar grup amirliğine e, arkadaşımızın izine çıkmasından dolayı oraya atanan bir kişiydim. Tabi e, itfaiye grup amiri. İstanbul i̇tfaiye, Büyükşehir Belediyesi. İstanbul evet, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye grup amiriydim. Tabi orada da yaşamış olduğumuz şeyler, depremin vermiş olduğu şok ve onun neticesinde e, çoluk çocuğum ben Fatih'te oturuyorum. Fatih'te otur, çoluk çocuğumla beraber alıp Hemen kendi aracıma bindirerek abimle beraber hemen avcılar bölgesine gittim. Giderken de işte bir taraftan telsiz dinliyorum. Telsizde o bölgede izine çıkmış olan kardeşimizin sesini duyunca çok rahatladım. Ama olay yerine gittiğimizde, avcılara gittiğimizde avcılarda büyük yıkıntılar vardı. Tabii çok büyük acılar görüldü. Çok büyük sıkıntılar yaşandı. E, o günden e, o gün yaşadıklarımızı e, Rabbimize bir daha yaşatmasın. Temennimiz bu. Ama e, o günden bu yana devlet olarak çok şeyler üzerine konuldu. Şükürler olsun. Araç, gereç, personel olarak çok şeyler üzerine konuldu. Bugün yani İstanbul İtfaiyesi e, o gün yapılan yatırımlarla beraber çok büyük bir aşama kaydetmiştir. Şu anda 5000'in üzerinde personeli vardır. 850 aracın üzerinde araçları vardır. Ama bizim o günki e, imkanlarımız e, e, daha az olmasına rağmen yine e, büyük bir sınav verilmiştir. O sınavdan da e, üzerinden kalkınmaya gayret gösterilmiştir. Ama bugün e, yine... Aynı durumlar yaşanırsa, yaşanacak büyük sıkıntılar olur. İnşallah bu sıkıntıları iyileştirme çalışmalarına daha az iş bırakabilmek öncesinde yapılacak faaliyetlerle birebir ilişkilidir. İnşallah o faaliyetleri yapabilirsek daha az sıkıntılı günler karşımıza çıkar. Pem son olarak bize Kocaeli Afat Müdürlüğümüzü personel istihdam işte alan itibariyle neler söylersiniz? Kocaeli Afat işte şu anda bulunmuş olduğumuz merkezde görev yapıyoruz. Ama inşallah biz burayı da daha sağlıklı bir alana dönüştürmek için bir arsa çalışması yaptık. Bu arsayı da inşallah Devlet Şehir Hastanesinin yanında hemen bir arsa temini ettikten sonra. Ankara ile yapmış olduğumuz başkanlığımız yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde inanıyorum ki kısa bir sürede de orada afet yönetim merkezimizi, afat merkezimizi inşaatını yapacağız ve kocaelimize kazandırmış olacağız. Daha sağlıklı, daha yönetilebilir bir alan olması hesabıyla kocaelimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. 17 Ağustos Marmara depremi, afetler, felaketler, belalar. Allah devlet ve milletimizi tüm insanlığı afetlerden, felaketten ve beladan korusun. Burası AFAD merkezi. 17 Ağustos Marmara depremini gazeteci ve belgeselci olarak yaşamıştık. Depremde bilgi bilinçlenme yılı kendimize bir sosyal sorumluluk projesi ortaya koyduk. AFAD, Kocaeli il müdürümüzü makamında ziyaret ettik. Zamanın hafızası donup kalmıştı bu manzara karşısında. Gölcük'te yaşanan bu dehşetin korkulu yüzü şaşkınlığını atamamıştı üzerinden. Hayatın değişmez yasası burada da kendini göstermişti.